Düğün için her şey Düğün.com'da Yakında düğünüm var ama hiç telaşım yok Hemen Düğün.com'a girdim Düğün mekanını seçtim Kuaförden fotoğrafçıya Gelin arabasından müziğe kadar ihtiyacım olan her şeyi Düğün.com'dan Şak diye hallettim Tabii bu muhteşem gelinliği de Üstelik komisyon da ödemedim Önce Düğün.com'a Sonra aşkıma Evet düğün için her şey sen sakın da, da.